2014 yılından beri Kadın Diyanışma Vakfı'nda çalışıyorum. Aynı zamanda vakfın gönüllüsüyüm. Ee, biz Kadın Diyanışma Vakfı'nda kadın yönelik şiddetle mücadele ediyoruz ve bu şiddetin temelindeki toplumsal cinsiyet eşitsizliğiyle mücadele ediyoruz aslında. Bunun içinde e, yaptığımız en önemli şeylerden biri Kadın Danışma Merkezi çalışmamız. Biz e, Kadın Danışma Merkezimizde kadın yönelik erkek şiddetine maruz kalan kadınlara doğrudan destek sağlıyoruz. Bu sayede son 3 yılda yaklaşık binden fazla kadınla danışma merkezimiz aracılığıyla dayanışma kurduk. Ayrıca en önemlisi bizce kadınların şiddetin etkisini çok daha yoğun bir şekilde hissettiği ve birçok destek mekanizmasına da aslında ulaşamadığı pandemi döneminde de biz bu dayanışmayı sürdürebildik. Biz de Avrupa Birliği'nden aldığımız destekle son üç yıldır danışma merkezimizin sürekliliğini sağladık. Bu anlamda ve kapasitesini güçlendirdik.